Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları geçtiğimiz ay başlayan tutulmalar serisi en çok sizi etkiliyor. Kuzey Ardüme burcunuzda ve bu ay itibariyle burcunuzda bir ay tutulması yaşanacak. Oldukça kritik süreçlerden geçiyorsunuz. Geçtiğimiz ay itibariyle 7. evinizde ikili ilişkiler alanınızda yeni ve kadersel dönüm noktaları yaşadığınız bu ay ise artık bazı kararlar alınacak gibi gözüküyor açıkçası. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak adına videoya yorum yapabilir veya beğenirseniz beğene tıklayabilirsiniz. Yine aşağıdaki telegram grubumuza üye olabilir. Beni instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Dedikten sonra hemen bakalım Kasım ayında siz sevgili boğa burçlarının hangi gündemler bekliyor. Öncelikle 30 Ekim tarihinde biliyorsunuz Mars retro harekete başladı. Ve yeni yıla kadar da Mars'ın ikizler burcunda sizin haritanızın ikinci evinde retro harekette olacağını görüyoruz. Burada özellikle mali konular, kaynaklar, parasal gündemler, harcamalar... Değerli hissetmek veya hissedememekle alakalı konularda bir içe dönüş yaşayacaksınız. Harcamalarınızı daha çok kontrol etmeniz gereken bir süreç. Yaşanan her olay size kendi değerinizi sorgulatabilir. Bunlarla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Zaten Mars Retrosu videomda detaylı bir şekilde aktardım. Dinlemeyenler varsa mutlaka kanaldaki önceki videolara göz atsınlar. Hem 2023 yorumları için hem diğer bu tarihlerde özellikle Yeni yıla kadarki süreçlerde yaşayacağımız gökyüzü etkileşimleri için paylaşmış olduğum videolara lütfen göz atın diyerek başlamak istiyorum. 8 Kasım tarihinde Boğa burcunun 16 derecesinde tam bir ay tutulması yaşayacağız. Ee, bu ay tutulması burcunuzda meydana geliyor ve Uranüs ile de kavuşumda yani Uranüs'üyen bir tutulma olduğundan bahsedebiliriz. Uranüs'üyen bir tutulma olmasının yanı sıra aynı zamanda tutulma öncesinde ve sonrasında gökyüzünde biraz sert kontaklar var. 6 Kasım'da Venüs Uranüs karşı karşıya geliyor. 7 Kasım'da Venüs Satürn karesi var. 9 Kasım'da Merkür Uranüs karşıtlığı ve yine 9 Kasım tarihinde Merkür Uranüs Pardon güneş Uranüs karşıtlığımız var ve 10 Kasım'da da Merkür Satürn karemiz var. Yani hepsi tutulma derecesini aktive eden sert etkileşimler. Demek ki Uranüs'ün özellikle bu süreçte zor kontakları da olacak. Sizin birinci evinizde yaşanacak bu tutulma tabii tam karşıda 7. evde güneş var, Merkür var, aynı zamanda Venüs var, birinci evde ise Uranüs var ve Ay var. Burada duygusal anlamda büyük bir gerilim yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Tabi Uranüs işin içine girdiği zaman aniden gelişen, hiç beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan etkileşimleri de tetikliyor. Uranüs'ün birinci evde olması, yedinci evdeki gezegenlerin buraya vurgu yapması ve aynı zamanda 10 e, cennizdeki Satürn'ün de buraya zaman zaman sert kontaklar yapması. ikili ilişkiler, evlilikler, Otorite konumundaki kişiler, ortaklıklar, kariyerinizle alakalı gelişmeler noktasında artık bir e, son noktaya geldiğinizi, dönüm noktasına geldiğinizi gösteriyor. Yani buradan çıkış yok. Bu karar verilecek, bu sert dönüşüm yaşanacak. Artık burada e, eski düzeni devam ettirebilmeniz çok da mümkün değil. Hayatınıza birden giren, şok etkisi yaratan ama çözmeden de bırakamayacağınız bir gündem var. Burada karar mercii siz olacaksınız sevgili burçları Bu kararı artık bir şeylerden özgürleşmek adına çok sert bir şekilde verebilirsiniz. Çünkü sağdan soldan size bir baskı unsuru var. Dolayısıyla artık hayatım bu şekilde devam etmeyecek ve ben bu oyunu bozarım diyeceksiniz. Tabi duygusal anlamda sizi ne kadar zorlasa da. Sert kararlar alma eğiliminde olacaksınız. 10 Kasım sonrası başlayan süreç özellikle 16 Kasım'a kadar aslında oldukça keyifli. Gökyüzünde çok güzel etkileşimler var. 10 Kasım'da Venüs-Neptün üçgeni var. Ee, yine akrep ve balık hattında meydana gelecek bu etkileşimler. Ee, 22 derece akrep ve 22 derece balık burcunda özellikle Venüs-Neptün etkileşimi. İkili ilişkiler alanında. Ee, yeni bir başlangıcı tetikleyebilir. Hayalimdeki ilişki veya ilişkiyi şifalandırmak adına bir karar aldıysanız burada aslında ilahi dokunuşları tetikleyecek. Yine Akrep hattı özellikle 7. ev konularında çok güzel gelişmeler var. 12 Kasım'da Merkür Neptün üçgeni, ee, Keza Venüs Prito 60'lığı. 15 Kasım'da Merkür, Pürüt 60'lı, yine Güneş, Neptün üçgeni, Venüs, Jüpiter üçgeni gibi bilhassa 15 Kasım'a vurgu yapan etkileşimler mevcut. 11. ev ve 7. ev hattında güzel gelişmeler var. Gökyüzü destekliyor. Yani ilişkiyle alakalı belki bir kriz yaşadınız, ayrılık noktasına geldiğiniz ve yeniden telafi etme imkanınız var. İşte bu telafiler için bu tarihler oldukça uygun. Ya da bir ilişkiyi bitirdiniz, yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz ve bu ilişki gerçekten hayalinizdeki gibi bir ilişki olabilir. Bu potansiyeller de mevcut. E, aynı zamanda yeni ortaklıklar kurabilirsiniz. Partnerinizin veya muhatabınızın size sağlamış olduğu destek, yardımla gerçekten hayallerinizi gerçekleştirebilecek bir noktaya doğru evrildiğinizi fark edebilirsiniz. Bu bağlamda ikili ilişkiler ne kadar sizi zorlamış olsa da artık karşınızdaki insanlardan destek gördüğünüz süreçte hemen akabinde size şifasıyla beraber geliyor. 16 Kasım'da Venüs yay burcu geçişine başlayacak. Venüs'ün yay burcu geçişiyle beraber biraz 7. ev konularından çıkıp 8. eve doğru ilerliyorsunuz. Özellikle işin mali durumuyla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Aynı zamanda e, sizi destekleyen, sizin yanınızda olan insanlar olabilir. Elinize toplu bir para geçebilir veya çok istediğiniz bir şeyi satın alabilirsiniz. Bir şekilde desteklendiğinizi, insanların yanınızda olduğunu hissettirecek etkileşimler mevcut. 17 Kasım'da Merkür'de yay burcuna geçiyor. Artık yavaş yavaş 8. ve doğru ilerliyorsunuz. Burada özellikle ortaklaşa girişimlerde bulunmak, eşin veya ailenin desteğini arkanıza almak, sorunlarınızı çözmek adına daha yumuşak, daha ılımlı perspektifler yakalamak adına da önemli. Ortaklı girişimlere girebilirsiniz bu ay. İnsanların desteğini kabul etmenizde hiçbir sakınca yoktur. İnsanlar sizi desteklemeye gönüllü olacaklardır. 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise mars Neptün karısı kesinleşiyor. 22 derece ikizler ve 22 derece balık burcunda. Aslında bizler zaten birkaç ay boyunca bu etkinin altındaydık. Ama tam görünüm 19 Kasım tarihinde Retro Mars'la meydana geliyor. Aslında daha evvelde yaşamış olduğumuz bir kare görünüm. E, tabii Mars retro olduğu için enerjiler biraz daha içe dönük. İkinci e, evinizde ve 11. evinizde yaşayacağınız için daha çok mali konularda bu kare sizi etkiliyor olacak. E, harcamalarınız, yapacağınız yeni girişimler, gelecekle alakalı plan ve programlarınız noktasında... Ee, ne kadar gerçekçisiniz ne kadar ayaklarınız yere sağlam basıyor veya sizi bu konuda yönlendiren dostlarınız arkadaşlarınız varsa şayet e, onları sizi kandırıyor olabilir mi onlar gerçeği tam anlamıyla göremiyor olabilir mi veya algılarla alakalı bir sıkıntı bir problem yanlış anlaşılma olabilir mi bunlara e, doğru bir şekilde bakabilmek lazım Mars Neptün biraz algılarımızı karıştırıyor kandırılma veya kanma riskini de getiriyor tabii ki özellikle mali konularda bu alanda dikkatli olunması gerekiyor 22 Kasım'a geldiğimizde ise güneşin de yay burcu transiti başlıyor venüs orada merkür orada akabinde güneş de orada ve akabinde zaten 24 Kasım tarihinde yay burcunun bir derecesinde bir yeni ay var sizin de 8. elinizde etkili olacak bu yeni ay demek ki Yeni bir yola giriyorsunuz. Bu ay birçok boğa burcu bir ilişkiyi bitirip yeni bir ilişkiye başlayabilecek gibi mevcuttaki ilişkilerini şifalandırabilir. Ortaklı girişimlerde bulunabilir. Yeni ilişkiler ve desteklendiğiniz insanları hayatınıza çekme potansiyeliniz de yüksek. Özellikle burada tabi kriz çıkaran bir durumu çözmek adına yeni bir bakış açısı kazanacağınızı görüyoruz. Ameliyat gündeme ortaya çıkabilir. Bir borç altına girmek, bir kredi ödemesine imza atmak veya bir borcu ödemeye başlamak veya kapatmak gibi gündemler olabilir. Ruhsal ve psikolojik anlamda yaşamış olduğunuz o zorlayıcı süreçlerden sonra kendinizi iyileştirmek adına bazı destekler, belki psikolojik destekler alıyor olabilirsiniz. Belki danışmanlıklara başvuruyor olabilirsiniz. Bir şekilde artık yaralarınızı sarmaya başlayacağınız ve bu yara sarma e, kararında belki de bu yeni ay ile beraber alacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. 24 Kasım'da aynı zamanda Jüpiter retrosu da bitiyor. E, Jüpiter 28 derece balık burcunda retro hareketini tamamlayıp düz eline başlayacak. Aslında Jüpiter'e dair bir video paylaştım. E, kanala biraz göz atabilirsiniz. Bu süreç Bahar aylarına vurgu yapıyor. Özellikle bahar aylarındaki fırsatları yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Sizler bu etkileşimleri, hayalleriniz, umutlarınız, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız alanında yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bu alan tekrar aktive oluyor. Şanssız olduğunuzu düşündüğünüz alanlarda ikinci bir şans fırsatı yakalayacaksınız gibi gözüküyor açıkçası. Evet ayın sonuna doğru yaklaştığımızda 28 Kasım tarihinde Mars-Satürn üçgeni var. Mars 19 derece ikizler burcunda, Satürn 19 derece kova burcunda. Özellikle Mars her ne kadar retro olsa da, her ne kadar mars neptün karesinin etkisi devam ediyor olsa da, artık kalıcı adımlar atmak, sağlam başlangıçlar yapmak adına da önemli bir gündem. Belki... Geçmişte bu fırsat karşınıza çıktı ancak çok değerlendiremediniz veya üzerine düşünemediniz. Şimdi bunları tekrar gözden geçirebilirsiniz gibi gözüküyor. Ay sonunda ise Merkür ve Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Ancak burada biraz daha sizin kişisel çabanız ve eforunuz da önem arz etmekte. Merkür-Satürn ile beraber özellikle kariyer hayatınızda belki birinin desteğiyle elinizden tutup kaldırmasıyla, Yeni bir işe girebilirsiniz, iş yerinizde yükselebilirsiniz, belki yeni bir iş kurabilirsiniz, ortaklı bir proje olabilir, bu konularda destekleniyorsunuz ama biraz çaba gerekiyor. Geçmiş yargılarınızdan, yaralarınızdan kurtuluyorsunuz ve artık önümüze bakmaya kendinize sağlam bir gelecek inşa etmeye başlıyorsunuz sevgili boğa burçları. Bu ayın etkileşimleri bu şekilde. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastoloji hesabı veya opikusastoloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.